Mydexbay XMD projesi nedir? Master Masternode ve Mining Sistemi, kendine az algoritmik yapısı olan Prof. of Winner teknolojisi ve algoritmasıyla geliştirerek, enerji tüketimi ve server maliyeti olmadan üretim yapılmasına olanak sağlayan Master Life ve Mining Life sistemini hayata geçirmiştir. Proje bu özelliğiyle çevre dostudur. Aynı zamanda geliştiricileri yatırımcıları olan dünyada tek projedir. Mydexbay XMD nedir? XMD MydexPay projesinin dijital para birimidir. Üretilebilen bir token olup ERC20 altyapısını kullanmaktadır. MydexPay XMD kazanç seçenekleri nelerdir? Master Life, Mining Life, Danışmanlık, Trade, Değer Artışı Master Life kazancı nedir? Günlük yaklaşık %1, aylık %30 kazandıracak şekilde Master Life sisteminde üretimden doğan blok ödülleri dağıtımına başlanmıştır. Minimum yatırım bedeli 10.000 XMD'dir. Yatırım süresi 1 yıldır. Süre dolmadan iptallerde %50 kesinti ile iptal hakkı vardır. Master Note süresi dolduğunda ise Master Note tutarı kesintisiz olarak yatırımcıya iade edilir. Master Life üretimine günlük %1, aylık %30 kazandıracak şekilde başlanmıştır. Ancak üretim adedi arttıkça dex rate zorluk derecesi oranı düşer ve dağıtılan blok ödülü oranı azalır. Mining Life kazancı nedir? Mining sisteminde 4 periyotta toplam %750 oranında token üretiminden doğan blok ödülleri dağıtılır. Minimum yatırım bedeli 200 XMD'dir. 200 XMD ve katları olarak artarak devam eder. Her blok bir önceki bloğun iki katı değerindedir. Blokların değerleri farklıdır. Yine aynı şekilde her bloğun derinliği farklıdır. Blok derinlikleri 16'dan başlamak üzere 4 katı olarak artarak devam eder. İlk derinlikte olduğunda ikinci derinlik açılır. Yatırımcı tavsiye kazancı. MyDexpeXMD projesi bir yatırım platformudur. Kişiler sadece platformun Master Life, Mining Life ve Kontrat sistemine yatırım yaparak XMD adetlerini arttırabilir, kazanç sağlayabilir. Bunun yanında proje yatırımcısına memnuniyetini tavsiye etmesi durumunda İlk derinliğinden kayıt olan kişinin yatırım tutarının %10'unu yatırımcı tavsiye bonusu olarak yansıtır. Yatırımcı tavsiye bonusu nedir? Kimler hak kazanır? Mydex ve XMD projesinin Master Life, Mining Life veya kontrat sisteminden herhangi birinde yatırımı olan aktif hesap sahibi herkes bu haktan yararlanabilir. Trade şu an Windows ve Ether Flyer borsalarında listelenmektedir. Dileyenler takip ederek fiyat avantajını kullanabilir. XMD jetonunun toplam arzı 21 milyardır ve ERC20 tabanlıdır. XMD-USDT, XMD-VD, XMD-ETH ve XMD-BTC olarak işlem yapılabilmektedir. Değer artışı Gelecek vadeden üretilebilir bir token olan XMD, istikrarlı ilerleyişi ve yol haritasına harfiyen uyması sebebiyle her geçen gün dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu ve yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı değer artışı kaçınılmazdır. Yol haritası Proje, kendine ait desantralize borsa, cüzdanı ve ticari anlaşmalarıyla gelişimini devam ettirmek üzere planlanmıştır.